Üçal Otogaz'dan herkese merhaba. Ben Emrah Çelik. Bugünkü yine montaj konumuz Dacia Duster 1.3 TC'ye. Can Bey Tekirdağ'dan getirdi bu aracı bize. Videolarımızı çok izlemiş. Bu araçlardan montaj olarak, adesel olarak Bizim e, daha çok bağladığımızı, daha çok daha iyi bir uzman olduğumuzu düşünerek e, buraya getirmiş. Tabi Can Bey'in de görüşlerini alacağız. Ama görüşlerini almadan önce Dacia Duster'dan bahsedelim. 110k varlık, 1 1.3 direk enjeksiyon turbo bir motora sahip Dacia Duster. E, bu kasada bu motor harika. Performans verileri gayet güzel. Tüketim zaten e, direk enjeksiyon teknolojisindeki motorlarda e, ekonomiye dayalı. Biz bu araçlarda özellikle Renault grubu, TC motorlarda kesinlikle ve kesinlikle Prince öneriyoruz. E, Prince'den biz 3 al olarak e, başka markaya geçiş yapmadık. E, bu araçlar için söylüyorum özellikle. Çünkü teknoloji olarak Prince gerçekten bu sektördeki en kaliteli firma. Direk enjeksiyon teknolojisinde. Evet fiyatları biraz yüksek. Günümüz koşullarında her bütçe bu rakamları kaldırmıyor ama e, takıldıktan sonraki dataları verileri e, insanları iyi taktırmışım e, dedirtiyor Prens olarak söylüyorum şimdi müşterimiz yüzde 40 tasarrufla bunu kullanacak e, Can Bey uzun süre sorunsuz bir şekilde inşallah e, bol tasarruflu sürüşler yapacaktır Evet Can Bey e, bizi tercih etti bizim çok bağladığımızdan dolayı e, iyi bağlayacağımızı düşündü bakalım <gülüyor> e, iki gündür burada kendisi bizim hakkımızda ne düşünüyor Evet. Bir de kendisinden dinleyelim. Öncelikle e, LPG taktırma konusunda e, karar vermeden önce e, Emrah Bey'in de dediği gibi çok araştırma yaptım. Çok video izledim. E, neden 3L otogazı tercih ettiğime gelirsek? Yani zaten videolardan bir e, güven duydum. E, ayrıca yani İstanbul'da bu işi sürekli olarak yaptıklarını fark ettikten sonra... Yani, Tecrübedir, e, mutlaka vardır bir hikmeti diyerekten e, İstanbul'a getirmeyi ve bu montaj işlemini 3L Atogaz'a kararlaştırdım. Onun üzerine e, buradayım. Memnun musun? Çok memnun kaldım. Yani iki gündür zaten güler yüzlü olmanız, e, ne bileyim burada bizi çok güzel ağırladınız, e, güzel yönlendirdiniz. O açıdan hepinize çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben ee, teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. arada e, Can Bey'in arabasını çeki demiri montajı da yapıldı Üçel'de. Bu da yeni bir uygulamamız Üçel ailesi olarak e, çeki demiri montajı da artık Üçel'de yapılmakta. Çekici demiriyle montajı ile ilgili TSY yeterlilik belgesi olan yerlerin bu montajı yapabilmesi mümkün. E, Üçel'in de TSY yeterlilik belgesi var ve Can Bey'in arabasına da. E, çeki demir montajı yapıldı ve projelendirildi. Artık e, aracıyla beraber remorku da çekebilecek. Yine başka bir videoda görüşmek üzere herkese iyi günler.